Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta da sizlere farklı mekanlarda olduğumuz için internet üzerinden çektik programımızı. E, haftanın gündemine baktığımızda teknolojide en önemli konulardan bir tanesi Microsoft'un çok sürpriz bir şekilde tanıttığı Series S isimli yeni ve daha hafif etmiş oyun konsolu. Ee, ne diyorsun Osman? Bu konsol. Ya ben açıkçası biraz anlamsız buldum diyebilirim. Çünkü şimdi bakıyorum Xbox One X var. Biliyorsun gayet güçlü. 4K'da oynatabiliyor evet. rahatlıkla oyunları. Evet. Yeni duyurulan konsola baktığım zaman hani seris X kadar zaten güçlü değil. Çok daha düşük bir güçte ona nazaran. Ve Xbox One X kadar da güçlü değil. Yani nasıl bir yeni nesil konsol bu? Ben anlamıyorum. Şu anda. Yani ya da şöyle diyeyim, eğer yeni nesil konsollarda bu oyunlar çalışacaksa, bu yeni gelen mesela Series S'te çalışabilecekse e demek ki eski nesil konsollarda da çalışacak. O zaman ne gerek vardı yeni nesil konsollara gibi birçok soru işareti oluştu kafamda. Aklımda deli sorular diyorsun. Aynen öyle yani şu anda hani Microsoft'un tam olarak ne yapmak istediğini anlamadım. Yani tamam. PlayStation cephesinde öyle bir şey yok mesela. Adamlar dedi ki PlayStation 5 bu. Hani gelecek oyunlar bunlar ki tanıtıkları oyunlarda da gördük. Bazı oyunlarda gerçekten görsellik açısından çok böyle muazzam işler çıkarttıklarını gördük. Ama Microsoft cephesinde böyle bir bilinmeyenler var sanki. Çift bilinmeyen denklem gibi. Hı hı. Yani tam olarak böyle hala ne yapmak istediklerini sanki söylemediler. Ya şimdi öyle. şöyle orada bizim sektörden, işte Teknopaktan ile de az önce yazışıyorduk hatta o konularla ilgili. Twitter'dan böyle bir uzun bir zincir yaptık. Hani ben de seninle aynı fikirdim. Yani One X varken Series S. Onların şöyle bir iddiası var. Hani bir süre sonra hemen değil belki ama diyelim ki bir sene sonra veya iki sene sonra çıkacak oyunların tamamı Series S ailesine özel olacak gibi bir durum söz konusu olur diyorlar. Önceki tecrübelere dayanarak. Ama ben de şunu diyorum orada. Değil, yani Çok yakın cihazlar birbirine. One X Series S. Hani ben de şunu diyorum o noktada, e bunu senin eski konsolunda bunu çalıştıracak güçteyse, neden onu devre dışı bırakıyorsun? Ama e, kapitalist sistem. İyi de kapitalist sistem de yenisini vermiyor kapitalist sistem işte. Yenisi konsolu geçiyorsun ama eski güçte devam ediyorsun. Yani PlayStation gibi bir durum olsa tamam anlayacağım. Hani PlayStation 5 ile 4'ü şu anda kıyaslayamayız bile güç açısından, hani hız <gülüyor> açısından. Ama şu anda biz e, One X'in e, Series S'ten daha güçlü olduğunu söylüyoruz. Ya yani Bu biraz ne bileyim bana absürt bir durum geldi. Microsoft'un bu şeyi. Tamam ben konsol ucu, Evet. Yani bakıyoruz 299 dolardı zannederiz. Öyle bir şey olmazsa. Evet 299 evet, dolar. Hani muhtemelen ülkemize de bin lira civarında bir paraya gelecek. Eğer e, hani yeni bir vergi vesaire bir şey olmazsa. 4500, 4000 liraya, 5000 liraya da yeni nesil konsol almak güzel bir duygu olur elbette. Ama tabi bu yeni nesil konsolun sunacakları da önemli. Ha, sadece şöyle bir şey olabilir. Yeni nesil konsol, yeni nesildeki oyunları hani daha düşük grafiklerle oynamamızı mı sağlayacak? Böyle bir avantajım mı olacak Vaness'in? Merak ediyoruz yani. Hep beraber göreceğiz. Yani ben ee, işte eminlerle falan da yazıştım böyle bayağı uzun uzun. Twitter'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Onlar da hani One X alınmaz gibi bir şey söylüyor. Ben hala aynı fikirdeyim. Yani bir süre daha alınabilir. Herkes hardcore oyuncu değil sonuçta. Ama zaman gösterecek. Belki dediğim gibi mesela One üretimden kaldırabilir. Belli olmaz Microsoft'un sağ solu. Bakacağız. Biz de onu göreceğiz. Şimdi yeni bir ürün geldi. Kutu açılımını yaptık. Ondan biraz bahsedelim istersen. Şöyle çıkartayım. Oppo'nun Evet. arkadaşlar. Oppo Watch kanalda kutu, kutu açılım videosunu çektik, oradan da görebilirsiniz. Yani sen daha bunu görmedin Osman fiziksel olarak ama ben gördüm şöyle bir saatimiz varmış. Saatimiz burada. Ya ben zaten kare tasarımlı saatleri, daha doğrusu dikdörtgen tasarımlı saatleri seviyorum. Hani yuvarlaklardan daha çok seviyorum hatta. Ee, Oppo'nun da saati merak ettiğim saatlerden biriydi açıkçası. Hatta sen de söylemiştim zamanında özgür bu durumu. Evet. Fiyatı biraz pahalı geldi bana. 2300 lira gibi bir fiyattan satılıyor Türkiye'de şu anda ama tabi daha test etmedim. Hani neler sunuyor, neler sunmuyor. Bunları gördükten sonra hani pilomlu ne kadar gidiyor vesaire bunları gördükten sonra hani diyebiliriz ki yani bu paraya değmiş ya da değmemiş. Bunları da zamanla göreceğiz. Bana biraz büyük geldi mesela. Yani 46 milim mesela bence. 46 milim biraz fazla, fazla gibi duruyor biliyorsun. geliyor bence. Bunların hani ilk başladığı Apple mesela 42, milimle 42 milim var evet. Şu anda 44 milime geçtiler yani 46, bence fazla 46 milim işte takıp göreceğiz bence ama 46 biraz... milim ama hani kavisize ekran falan yapmış ya <gülüyor> yağını sağını solunu ee, o yüzden belki biraz büyükmek istemiştir diye yani düşünüyorum. Saat güzel hani ben senin test ettiğini istiyorum sana vereceğim biliyorsun. <gülüyor> Çünkü Oppo telefonlarla daha verimli olarak kullanılıyor. Sen de Oppo kullanıyorsun. normal var, evet. O yüzden hani öyle bir şey yapacağız ama söylediğim gibi hani biraz büyük geldi bana onun dışında saat güzel dediğim gibi kıvrımlı vesaire falan. güzel o bakımdan enteresan da bir ürün olmuş ama ben şunu fark ettim yalnız sen de fark ediyorsundur saat akıllı saat yeniden popüler oldu bir dönem çok popülerdi sonra hani herkes öptü hatırlarsın? Sonra evet birçok üretici bıraktı bu işleri. LG'nin falan bile böyle değişik değişik saatleri vardı hafta. Türkiye'de gelmedi onlara gel ama sonra tekrar bir daha popüler oldu şu anda. Ya aslında popüler, popüler aslında şöyle zaten. bir durum. Şöyle bir durum oldu orada. Akıllı saatler ilk çıktı. Akıllı saatlerini yapabildikleri neydi? işte? kalp hızını ölçüyordu, adımını sayıyordu. Bazıları uyku gibi yapıyordu, bazıları yapmıyordu vesaire. Sonra akıllı bileklikler geldi. Yani akıllı bilekliklere baktığımız zaman akıllı saatlerden çok daha ucuza satılıyordu akıllı saatlerin yapabildiği hemen hemen bütün aktiviteleri, bütün şeyleri yapabiliyorlardı bildirimlere kadar. Doğal olarak insanlar bir akıllı bilekliklere yöneldiler. Yani şimdi baktığımızda herkesin kolunda belki akıllı saat yok ama akıllı bileklik kullananların sayısı aylı fazla. Hı hı. Dolayısıyla son dönemdeki akıllı saatlerin tekrardan popüler olmasının temel nedeni de birçok üreticinin hani pil sorununu biraz daha aşmış olması. Biliyorsun eskiden hani bir gün en fazla gidiyordu, bir buçuk gün. Şimdilerde pek çok marka bunu aşmış durumda. Bunun haricinde akıllı saatler daha böyle e, nasıl diyeyim, stabil çalışmaya başladılar. Hani eskiden tam olarak verilerine güvenilmiyordu ama şimdi yani sensörler falan da geliştiği için daha böyle insanlara güven veriyorlar. Fiyatları da ucuzladı. Bunu da belirtmek lazım. Şimdi bakıyorsun artık e, bin liranın altına bile akıllı saat bulmak mümkün. Evet. O, bu saatlerin de hani fonksiyonu gayet e, yerinde. Hani bir eksikleri yok. Zaten bir de İnsanlarda şuna var. Hani ben akıllı saat alayım da uygulama yükleyeyim diye kimse akıllı saat almıyor. Ya yani nedir? Kadranını falan değiştiriyorlar. Belki birkaç tane özellik ekliyorlar. O kadar ama onun içinde misal şimdi Apple Watch'un bir sürü uygulaması var. Kim kaç tanesini yüklüyordur? Ee, biraz bu soru işareti. Yani göreceğiz. Yakalım. Yani bu saat sen test edeceksin. Orada düşüncelerini aktarırsın. Bir de ben şey yapalım diyorum. Mesela bu hafta bir itibariyle ne yapalım? Elimizde neler var? Onlardan biraz bahsedelim okuyucularımıza. Aslında şu anda çok fazla ürün oldu elimizde. Evet. Yani bir bolluk yaşadık şu anda. Yani mesela bekleyen 4-5 tane telefon var. Note şey, e, Not 20, 20 var. Not 20 Ultra var. Onlar peşi sıra geldi. Onun haricinde Realme'nin bir telefonu gelmişti. TCL'in bir telefonu gelmişti 10L. E, P Smart Pro gelmişti. P Smart S pardon. E, Huawei'nin cihazı gelmişti. Onun haricinde Huawei'nin bir akıllı bilekliği geldi. Ya bunların hepsi Tableti şu anda beklemekte. Yani. Yani bir tane tablet var daha o da geldi bekliyor. Oppo'nun akıllı saati bekliyor. Yani şu anda böyle incelemeleri bekleyen 6-7 tane ürün var elimizde. Ürün var. Bunların bazılarını çektik. Bazılarının kısmen çektik diyeyim. Hani detaylarını, veterinerini aldık. Daha testleri duruyor. Yani şu an ürün fazlalığı var elimizde. Biraz takvimde sıkışık bakalım. ilerleyen günlerde hepsini yayına alacağız sırayla. Tamamdır. Teşekkür ediyorum o zaman bilgiler için. Sevgili takipçilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, Teknoloji Okunuyorum programının daha sonuna geldik. Bu hafta Series S'ten bahsettik. Microsoft'un yeni oyun konsolu. Aynı zamanda Oppo'nun Watch isimli akıllı saati Türkiye pazarına girdi. Ve size önümüzdeki hafta hangi telefon incelemeleri veya diğer incelemeler konusunda bilgi vermeye çalıştık. Haftaya yepyeni bir programda görüşmek üzere hoşça kalın demeden önce, ne diyorum? Kanala abone olmayı unutmayın. Ve bizleri isterseniz Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağırda takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.